Türkiye'nin en özgün dış politika ve güvenlik programı Briefing Odası 24'te. Briefing Odası'nda bu hafta Doğu Akdeniz'deki doğalgaz konusu analiz ediliyor. Doğu Akdeniz doğalgazı, Orta Doğu'daki dengeleri yerinden oynatabilir mi? Akdeniz'de bulunan doğalgaz kaynaklarının bölgesel bir krize neden olma ihtimali nedir? Akdeniz'den çıkarılan doğalgaz, Türkiye olmadan dünya piyasasına ulaştırılabilir mi? Doğu Akdeniz'de doğalgaz hakkında merak edilen tüm detaylar Filistin Kurtuluş Örgütü tam anlamıyla bir devlet içinde devlet oluşturdu. Perşembe saat 22.15'te Briefing Odası'nda